çalışma platformumuzu anlatacağız. Sabah gazetesinden de yine sabahleyin görüşmemiz var. Yarın tüm gün basın ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlerde tabii ki bu bonk de dikkat çekerek onların buraya katılımı ile ilgili de yönlendirmek belli bir fırsatta olacak çalışmalarımız. Her zamanki gibi Nisan sonu itibariyle bütün bu çalışmalar, Türkiye'deki çalışmalar tamamlandığında e-bültenimizin çalışmaları başlıyor ve bu konuda da sizlerden önerileri, haberleri bekliyoruz. Bundan sonra olacak çalışmalarla ilgili bilgileri de buraya koyacağız. Mayıs ayı içerisinde de yine çalışma grubunun e-bültenini yayınlamış olacağız. Bu ...şeyde her zamanki gibi bir ön sözümüz... ...olacak. Çalışma grubunun... ...haberleri. Bu haberler... doğrultusunda web uygulama... ...rehberinin tanıtımı... ...toplumsal... ...cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve... ...tüm kadınların ve kız çocukların güçlenmesiyle... ...ilgili bir haber olacak. Bunu özellikle geçtiğimiz... ...toplantıda... ...Zeliha Ünalda Hanım anlatmıştı... ...bu konuyla ilgili ona... ...bilgiler olacak. Yine şirket örnekleriyle ilgili çalışmalar ve etkinliklerimizi duyacağız. Burada ayrıca sizlerin önereceğimiz konular var ise Sevgi Hanım'a ve bana ulaştırmanızı özellikle rica ediyoruz. Biz geçen sene bir röportaj yapma konusunu da gündeme almıştık. Dedik ki her ebürtende bir bu konuda lider olan bir kişilerle röportaj yapalım. Bu konuda Nur Hanım'ın da dönerek hani kim olabilir size olabilir e, Tüsiyatı temsilen e, Cansel Hanımların olabilir nasıl uygun görürseniz bu konudaki önerilerinizi almak istiyoruz.